Rüyada boğulmak ne demektir? Rüyanızda boğulduğunuzu gördüyseniz, işlediğiniz günahlar ve isyanlar nedeniyle ahirette size verilecek cezaya, rüyada boğulurken suya defalarca batıp çıktıysanız ve tekrar battığınızı gördüyseniz, dünya işleriyle çok uğraşıp onlarla meşgul olduğunuza işaret eder. Suya kaza sonucu düştüğünüzü ve suda boğulmadığınızı gördüyseniz, Allah'ın yoluna yöneleceğinize işaret eder. Denizde boğulan birini kurtardıysanız gerçekleşmeyen isteklerinizin gerçekleşmesine, sizi iş hayatında hayırlı kazançlı günler beklediğine, denizde boğulur sizi kurtaran hiç kimsenin olmaması ve kara parçasını göremediyseniz birisi tarafından bir musibet veya bir kazaya uğrayacağınıza işaret eder. Rüyada denizde boğulduğunuzu gördüyseniz, şehitlik rütbesine ereceğinize, hayatınızı çok önemli bir dönemden geçeceğinize ya da geçebileceğinize, sevdiğiniz birini kaybedebileceğinize, ölüm tehlikesi atlatacağınıza, hastalığa yakalanacağınıza, sorumluluklardan dolayı rahatsız olduğunuza işaret eder. Rüyada gördüğünüz su berraksa, uzun zamandan beri yaşadığınız sorunların kısa zamanda sona ereceğine, verdiğiniz sözleri yerine getireceğinize, eğitim hayatı ile ilgili doğru ve yüksek getiriliği, bir adım atacağınıza, hayırlı bir kişiyle dünya evine gireceğinize, eğer görülen su bulanıksa istenmeyen olaylarla karşı karşıya kalacağınıza, hatalar yapacağınıza, bu hatalar yüzünden sevdiğiniz kişiler arasından birçok kayıp vereceğinize, büyük bir üzüntü duyacağınıza işaret eder. Rüyada birisi tarafından boğulduğunuzu gördüyseniz, iş hayatınızda çok sıkıntılı bir duruma uğraşmak zorunda kalacağınıza, hayırsız bir kişinin yaptığı bir hatayı telafi etmeye çalışacağınıza, kazanılan başarılardan ötürü büyük kıskançlık besleyen rakiplerinizin yapacağı şeyler yüzünden maddi ve manevi açıdan büyük zarara uğrayacağınıza işaret eder. Rüyada denizde boğulmak üzereyken kurtulduysanız, çok büyük sorunlarla uğraşmak zorunda kalacağınıza, parasal olarak rakiplerinizin gerisine düşeceğinize, birçok sorunla muhatap olacağınıza, maddi açıdan çok sıkıntı çekeceğinize ve yakın bir arkadaşınızın ihanete uğrayacağınıza işaret eder. Rüyada bataklıkta bu olduysanız, sorunların birbiri ardına patlak vereceğine, sevilen bir yakınınızdan kötü bir haber alacağınıza, beklenmeyen bir anda yakın bir arkadaşla çok büyütülmemesi gereken bir konuda bir tartışma yaşayabileceğinize, aşk hayatınızda büyük bir üzüntüye sebep olacak bir olay yaşayacağınıza, haksız yere kötü bir duruma düşeceğinize işaret eder. Rüyada iple boğulduğunuzu gördüyseniz, iş konusunda uzun bir zamandan beri beklediğiniz bir kararın niyatkili meclilerden bir türlü çıkmayacağına, iş hayatı ve aile hayatınız arasında çok yıpranacağınıza, zararı bir alışkanlık edeneceğinize, alıntıre dökülmesine ve birçok sıkıntı çekilmesine rağmen hak ettiğiniz ücreti alamayacağınıza, bazı karanlık kişilerle muhatap olacağınıza işaret eder. Rüyada banyoda boğulduğunuzu gördüyseniz hiç beklemediğimiz bir anda çok büyük bir sorunla karşılaşacağınıza, bu sorun yüzünden usul olarak çok büyük bir sıkıntı yaşayacağınıza, hayal kırıklığı olacağına, iş hayatında çok üzüntülü günler geçireceğinize, yakın bir akrabanın gideceği bir yolda bütün aileyi üzecek bir sonuçla karşılaşacağına, büyük zarar verecek kişilerle muhatap olacağına ve kötü günler yaşayacağına işaret eder. Rüyada barajda bulduğunuzu gördüyseniz, aile bireylerinin uyarılarına rağmen parasal ve ruhsal olarak çok bir zarar getirecek bir işe gireceğinize, bu işte çok sıkıntı çekeceğinize, ailenizden birini ayrılacağına, targınlık ya da kırgınlık yaşanacağına, zor günler geçireceğinize ve tartışma çıkacağına, kardeşler arasında bir kişinin nifak sokacağına, bu sebepten ötürü kardeşlerin birbirine düşeceğine, anne babanın üzüntü duyacağına, sorunların ve tartışmaların büyüyebileceğine işaret eder. Rüyada anahtar görmek ne demektir? Rüyanızda anahtar gördüyseniz, bir yere açtıysanız hayıra, hiçbir yere açmadıysanız kötüye yorumlanır. Rüyada anahtar kaybettiyseniz veya bulduysanız, kadınsanız eşinizle olacak sorunlara, erkek iseniz evinizi değiştireceğinize işaret eder. Rüyada anahtar kaybettiniz ve buldunuz, yakın zamanda başaracağınız bir imtihana, elinizdeki değerlerin kıymetini daha sonra anlayacağınıza maddi ve manevi olarak var olan sınırlardan kurtulacağınıza, işlerin yoluna gireceğine, önünüzdeki kapıların sabırlı olduğunuz zaman açılacağına ve engelleri aşarak istediklerinizi gerçekleştireceğinize işaret eder. Rüyada anahtar kaybettiniz ve aradığınızı gördünüz. Gerçek hayatta da size yardım edecek birilerini arayacağınıza, elinizdeki parayı bir iş için kullanacağınıza işaret eder. Rüyanıza birisine anahtar verdiyseniz büyük başarılar kazanacağınıza, Yeni bir işe gireceğinize, epeydir ödenemeyen borçlarınızın kısa süre içinde kolayca ödeneceğine, sevilen kişileri mutlu edecek bir haber alacağınıza, sevdiğiniz kişilerden mutlu edecek bir haber alacağınıza, düşmanlarınızı yenilgiye uğratacağınıza, sizi sevenler sayesinde sırtınızın yere gelmeyeceğine, onların size yardım ellerini uzatacaklarına işaret eder. Rüyanızda anahtar kılıldıysa, sorumlu geçen bir dönem yaşayacağınıza, bu dönem içinde birçok sağlık sorunuyla boğuşacağınıza, bazı iş fırsatlarını kaçıracağınıza, bir akrabanın ihanetine uğrayacağınıza, iş hayatında yapacağınız bir hamleden ötürü üzüntü duyacağınıza, parasal olarak darbozda gireceğinize, dertleri sıkıntıları artıracak bir durumla karşılaşacağınıza, yeni işinizde birisiyle tartışma olacağına işaret eder. Rüyanızda anahtar hediye ettiyseniz, sağlıklı bir vücuda sahip olacağınıza, huzurlu bir hayata kavuşacağınıza, sevdiğiniz kişiyle evlilik yaşayacağınıza, bir çocuk sahibi olacağınıza işaret eder. Rüyada anahtar fırlattıysanız, yapılan bir iş karşılığında verilen sözlerin yerine getirilmemesinden ötürü uykusuz ve üzüntülü zamanlar olacağına, bu yüzden atılmak istediğiniz adımlarda korkacağınıza, kısa süre içinde yalnız kalacağınıza, başka sebeplerden ötürü uzun bir süre sıkıntılar olacağına, bundan yararlanmak isteyen kişilerin size karşı bazı yollara başvuracaklarına işaret eder. Rüyada anahtar sakladığınızı gördüyseniz, sosyal hayatınızda yaşadığınız bir kırgınlıktan ötürü büyük bir üzüntü duyacağınıza, yaptığınız bir hatanın peşinizi bırakmayacağına, söylediğiniz bir sözden ötürü pişmanlık duyacağınıza, sevdiğiniz biriyle ayrılık yaşayacağınıza, ailenizle girdiğiniz bir işte yalnız kalacağınıza, sevdiğiniz bir eşyanın kaybolacağına, size söz veren herkesin size sırt çevireceğine, nedenle bazı kişilerle aranızın açılacağına işaret eder. Rüyada denizden anahtar bulduysanız mutlu bir haber duyacağınıza, çok sevineceğinize, tanıştığınız kişiye evlilik yoluna gireceğinize işaret eder. Rüyada herhangi birine anahtar verdiyseniz uzun zamandır istediğiniz hayata kavuşacağınıza, borcunuzun biteceğine, şifa bulacağınıza işaret eder. Rüyada anahtar ile kapı ya da herhangi bir kilit açtıysanız hayatınızın olumlu gelişmeler olacağına, şansınızın döneceğine işaret eder. Rüyada anahtar ile kapı kilitlediyseniz ayağınıza gelecek olan, Fırsatlara kendinizi kapatacağınıza, fırsatları kaçıracağınıza, özel hayatınızda bazı şeyleri görmezden geleceğinize ve bu nedenle de sıkıntı yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada çok sayıda anahtar gördüyseniz memuriyetle tanışacağınıza, işinizde başarılı olacağınıza, yükseleceğinize, makam sahibi olacağınıza işaret eder. Ölmüş birinden anahtar aldıysanız yine bir işte yükseleceğinize, bolluk ve berekete, yeni bir şehirde, yeni bir işe, maddi ve manevi anlamda rahat bir hayata işaret eder. Rüyada bebek görmek ne demektir? Rüyada bebek görmek mutluluk ve neşenin habercisidir. Rüyanızda bebek gördüyseniz şanslı günlerin kapıda olduğuna, beklemediğiniz kapıların size açılacağına, yeni maddi gelirlerin ortaya çıkacağına, gireceğiniz işlerde şansınız yüksek olacağına, etrafınızdaki insanlardan yardım alacağınıza, yeni dostluklara, yeni aşklara işaret eder. Mutlu ve güzel bir bebek gördüyseniz feraha ermeye ağlayan bir bebek içinizdeki pişmanlıklara, Bebek sevdiyseniz alacağınız güzel haberlere işaret eder. Rüyada bebeğinizin olduğunu gördüyseniz müjde ve sevince, erkek bebek mutlu olacağınıza, kız bebek ise şans ve kısmete işaret eder. Bebek büyük başarılara, alınacak bir haberle iş hayatındaki yine büyük başarılara, hayırlı işlere, aile ve iş hayatında yeni bir döneme işaret eder. Rüyada bebek emzirdiyseniz bazı kayıtlarınızın olabileceğine, bu konuda dikkatli olmanız gerektiğine, Etrafınızdaki kişilere karşı da dikkatli olmanız gerektiğine, yakınızda bulunan kişilerin size zararı olabileceğine, bir derinden kötülük görebileceğinize, kendinize dikkat etmeniz gerektiğine işaret eder. Rüyada beşik salladıysanız, eğer çalışıyorsanız iş yerinizde olumlu gelişmeler olacağına, iş yeri sahibiyseniz bereketli bir döneme gireceğinize, eğer işsizseniz yakın zamanda işe gireceğinize işaret eder. Rüyanızda ağlayan bebek gördüyseniz, işlediğiniz günahlardan dolayı pişmanlık duyup tövbe edeceğinize işaret eder. Eğer rüyanızda bebeği susturmaya çalıştıysanız, işle ilgili çeşitli gelişmelerin olacağına ve bu gelişmeler için çaba sarf edeceğinize işaret eder. Rüyada gülen mutlu bir bebek gördüyseniz, sıkıntılarınızdan kurtulacağınıza, rahat bir dönemin sizi beklediğine, eğer rüyanızda bebekle oynayarak onunla güzel bir zaman geçirdiyseniz, dostlarınızla birlikte geçireceğiniz güzel günlere işaret eder. Rüyanızda bir bebeğin konuştuğunu gördüyseniz, geleceğinizde ve aile hayatınızda mutlu olacağınıza, güzel bir bebek, sevinçli haberler, zayıf ve çirkin bir bebek, can sıkıcı haberler alacağınıza işaret eder. Rüyada kirli bir bebek, beklemediğiniz bir yerden para geleceğine, temiz bir bebek, Gönül ilişkilerinde mutlu haberlere, yeni bir aşka ve sağlam dostluklara, ağlayan bir bebek sevdiğinizin size güzel sözlerle yaklaşacağına, yeni doğmuş bir bebek bazı sıkıntıların olacağına ancak sonra mutlu günlere işaret eder. Rüyada oyuncak bebek alacağınız bir davetin sizi sevindireceğine, rüyanızda birisi size oyuncak bebek hediye ederse, alacağınız kararlardan ileride pişman olabileceğinize, aşk yaşamınızda fazla rahat davrandığınıza, gönül ilişkilerinizde daha düzgün davranmanız gerektiğine. Birine oyuncak bebek hediye ettiğinizi görmeniz ise bazı konulardaki tavır ve davranışlarınızdan dolayı pişmanlık yaşayacağınıza işaret eder. Rüyanızda bebek doğurmanız gelecek günlerde yeni gelir kapılarının açılacağına, rüyada bir doğuma şahit olmanız ve bir bebek görmeniz eğer erkekseniz eşinizden boşanacağınıza, maddi durumunuz kötüyse kısmetlerinizin artacağına ve durumunuzun iyileşeceğine, maddi durumunuz iyi ise işlerinizin kötüleşeceğine, gurbetteyseniz vatanınıza döneceğinize işaret eder. Eğer rüyanızda doğuma doğru giderken kendinizi görmüşseniz, önceden aklınızda olan ve yapmak istediğiniz şeyler için daha fazla emek vereceğinize işaret eder. Rüyanızda bir yakınınızın bebek emzirdiğini gördüyseniz, o yakınınızın yakın zamanda feraha kavuşacağına, rüyada süt emen bir bebek gördüyseniz, ailenizde bolluk ve bereketin artacağına işaret eder. Rüyada uyuyan bebek görmek geleceğinizin güzel olacağına, oynayan bebek mutlu olacağınıza, bebek altına yaptıysa ailenizde bolluk olacağına, Şişman bebek güzel günlerin yakında olduğuna, rüyada bebek bebeğe dönüştüğünüzü gördüyseniz maddi durumunuzun düzeleceğine, bebeğinizin olduğunu görmeniz yeni maddi kapıların size açılacağına işaret eder. Eğer bekarsanız yeni biriyle tanışacağınıza ve ilişkinizin ilerleyeceğine işaret etmektedir.